Teknoloji okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz fiyat performans anlamında biraz böyle dikkatimizi çekebilecek cihazlardan birisi aslında. Oppo A72. Bu telefon Hemen belirtelim ilk çıktığında 3750 lira civarlarında bir etikete sahipti. Fakat günümüzde bunu hali hazırda 2800 liraya bulmanız mümkün. Şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Ya bu çıkalı o kadar oldu mu diyebilirsiniz. Hayır olmadı arkadaşlar. Bu telefon çıkalı daha taç çatlasın Bir, bir buçuk ay oldu. Lakin zaten bu telefonun çıkış fiyatı aşırı yüksekti. Yani 3750 liralar civarında biz hatta o zaman kutusunu açmıştık. Bunun e, A91 modeli de yanılmıyorsam 4000 küsür liralar civarındaydı. Dedi. Dedik ki bu fiyatlara bu telefonlar olmaz satmaz dedik. Nitekim Oppo'da biraz böyle sözümüze gelmiş gibi fiyatları bir anda aşağıya çekti. Ve bu telefonun fiyatı da hali hazırda güzel seviyelere inmeye başladı. Bunu hemen size belirtmiş olalım ve gelelim telefonumuzun incelemesine. İlk olarak incelememize arkadaşlar her zaman olduğu gibi tasarımla başlıyoruz. Bu telefonda delikli tek, ekran tasarımı tercih edilmiş ki ben delikli ekran tasarımını şahsen e, böyle damla çenteye göre ya da çentik tasarımına göre biraz daha fazla beğeniyorum. Hoş duruyor. Delikli ekran, ekranın sol kısmına yerleştirilmiş ki ortaya da Bu o kadar da çok önemli değil. Fakat alt çerçevenin biraz kalın durduğunu söyleyebiliriz. Yani yan çerçevelerin oranı gayet güzel belirlenmiş fakat alt çerçeve biraz böyle göze batıyor açıkçası. Telefonu yan çevirdiğimizde ses açıp kapama, sim kart yuvası ve öbür tarafta ise power tuşunu görüyoruz. Alt kısımda 3.5 mm'lik jack'ımız ve Type-C girişimiz bulunuyor. Üst kısımda herhangi bir giriş mevcut değil. Arkaya baktığımızda ise genelde Samsung modellerinde alışkın olduğumuz dikdörtgen bir modül içerisinde L şeklinde dörtlü ana kamerayı görüyoruz. Ve üst kısımda da flash ışığımız konumlandırılmış. Ekran altı parmak izi okuma özelliği bulunmuyor. Bunu hemen başta belirtelim. Gördüğünüz gibi arkada da herhangi bir parmak izi okuyucusu yok. Peki parmak izi okuyucusu nerede? Tabii ki. Power tuşunun içerisine yerleştirilmiş durumda. Yani şöyle tuttuğunuz zaman parmak izinizi telefonun power tuşundan, yan kısmından okutuyorsunuz arkadaşlar. Bu bana göre biraz dezavantajlı diyebilirim. Belki benim elim fazla büyük olmadığı içindir. Dolayısıyla şöyle tuttuğumuzda sadece şu işaret parmağıyla açmak mümkün oluyor. Şunla diğer parmakları kullanmak çok daha zor oluyor. Arka tarafa yerleştirilmesi bence daha iyi olurdu. Şöyle direkt bir iki parmakla daha kullanabilirdik ya da şu işaret parmağıyla kullanmak da çok daha rahat olurdu. Zaten ekran altına yerleştirilmesi apayrı bir rahatlık sunuyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse ekranın altı yerine yanına yerleştirilmesi daha iyi olmuş diyebiliriz. Zira hala ben e, ekran altı parmak izi okuyucularının böyle çok da randımanlı çalıştığını düşünmüyorum arkadaşlar. Ha ileride ne olur? Tek bir defada basarız böyle ekrana. Direkt o zaman algılar ve çalışır. O zaman tamam eyvallah. Ama şu anda hani en kral telefonda bile yeri geldiğinde parmağınızı tanımıyor ki Örneğin eski nesil modellerde böyle bir sorun söz konusu değildi. Atıyorum iPhone 5s'te mesela parmak izi okuyucusu ilk o zaman böyle popüler olmuştu. Onu da basıyordunuz açıyordu. Şu anda bile hatta kullananlarda herhangi bir sıkıntı sorun olduğunu görmüyorum ben. O yüzden fiziksel parmak izi okuyucu bence hala geçerliliğini koruyor diyebiliriz. Evet gelelim telefonumuzun ekranına. Dediğimiz gibi az önce delikli ekran tasarımı mevcut bu telefonda. Oppo bu modelinde IPS LCD bir panel kullanmış arkadaşlar. Bu panelin çözünürlüğü 1080x2400 piksel ve 6.5 inç büyüklüğe sahip. 405 ppi piksel derinliği var. 408 nits parlaklığı bulunuyor ve... Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunmakta ki orta segment modellerde artık biz Corning Gorilla Glass 3'ü görmeye alıştık. 4 5 çok nadir kullanılıyor. Genel itibariyle Corning Gorilla Glass 3 ile karşılaşıyoruz. Amiral gemisi modellerinde ise artık Corning Gorilla Glass Victus kullanılmaya başlanmış durumda. Yani en son Corning Gorilla Glass teknolojisi arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu telefonda Oppo Snapdragon yonga setine yer vermiş ki genel itibariyle baktığımız zaman orta segment modellerde artık biz Mediatek yongalarını görmeye alıştık. Fakat oppa burada Qualcomm tabanlı bir yonga setine yer vermiş. Telefonumuzun içerisinde Snapdragon 665 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti 4 GB'lik RAM ile destekleniyor. Dahili depolama hafızamız ise 128 GB. Baktığımız zaman RAM kapasitesi biraz düşük gibi görünüyor olabilir. Fakat biz bu telefonla Oyun testleri vesaire yaptık. RAM'i herhangi bir kasan bir durum söz konusu değil. Yani günün sonunda 4 GB'lik RAM'de en güzel oyunları bile yani atıyorum PUBG olsun işte Call of Duty Mobile olsun bu tarz yapımları oynamanıza yetiyor şu anda. Herhangi bir kasma, donma, ısınma sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada dipnot olarak belirttiğim yer gelmişken yani önümüzdeki günlerde bu telefonla yaptığımız oyun testleri de gelecek arkadaşlar. Fiyat performans modeli nazarındaki bu telefonun Nasıl bir oyun performansı sergilediğini de o videolarda görebileceksiniz. Bunu da sizlerle hemen paylaşmış olalım. Peki telefonumuzdaki kamera özellikleri nasıl? Tabi biliyorsunuz kamera söz konusu olduğunda kağıt üzerinde yazan rakamların çok bir önemi yok. Nedir? Günün sonunda bize verdiği performans önemlidir. Yani ben bu telefonu şöyle tuttum çektim. Güzel gösteriyor mu fotoğrafta göstermiyor mu? Benim için önemli olan bu arkadaşlar. Çok yüksek çözünürlüğe gerek yok. Neden? Çünkü baktığımız zaman çektiğimiz fotoğrafları ne yapıyoruz? Genel itibariyle sosyal medyaya yüklüyoruz. Instagram'a yüklüyoruz. Ki Instagram'a yüklerken ister istemez zaten kalite düşüyor. O yüzden bana böyle bilmem kaç megapiksellik kamera lazım değil. Onun yerine nedir? Güzel çeksin, ayrıntılı olsun. işte ışıkta yansımaları olmasın, rengim soluk çıkmasın. Arka plan görünebilsin. Yani bu tarz önemli kriterlerin Sağlam olması gerekiyor. Kağıt üzerinde baktığımız zaman bu telefonda arkadaşlar 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera var. Buna 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik derinlik kamerası ve 2 megapiksellik de siyah beyaz kamera eşlik ediyor. Fotoğraf kalitesinin genel itibariyle iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu telefonda birçok fotoğraf çektim. Şimdi dilerseniz sizleri bu fotoğraflarla baş başa bırakayım. Evet arkadaşlar fotoğraflardan sonra sıra geldi videomuza. Videoyu da hemen canlı bir test yapalım sizlerle dilerseniz. Şöyle hemen ön kameramızı açalım ve Oppo A72'nin ön kamerasına geçmiş olalım. Evet telefonun ön kamerasıyla yaptığınız çekimlerde görüntü ve ses performansı genel itibariyle bu şekilde diyebiliriz. Yani kapalı bir ortamda en azından çekim yaptığınızda görüntü ve sesin bu şekilde alındığını söylemek Mümkün. Bence gayet başarılı ve günü kurtarır derecede diyebiliriz ki arka kameradaki ses ve görüntü performansı daha doğrusu ses aynı olsa bile görüntü performansı biraz daha kurtarır derecede. Bir arada hani dışarıdan ışık alıyor şu anda. O yüzden bazı yerlerde kararma, gölgeye düşme olayları da oluyor. Bunu da net bir şekilde görmüş olduk diyelim. ve Şimdi, şimdi dilerseniz artık arka kameraya geçelim arkadaşlar. Evet arka kameramızı açtık. Şöyle bir Oğuz'dan yardım isteyelim. Bir parmak atarsa güzel olur. Telefona şöyle. Evet. Şu anda arka kameraya geçtik arkadaşlar. Arka kameraya yapacağınız çekimlerdeki görüntü ve ses performansı da bu şekilde olacak. Şöyle biraz hızlı hareket ettireyim. Görüntüde kaymalar oluyor mu? Sesle kaymalar oluyor mu? Ona bakın en azından. Göründüğü üzere bence başarılı bir performansa sahip diyebilirim video tarafında. En azından hani böyle evde YouTube videoları çekmek için bir telefon arıyorsanız bu telefon sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bunu size Net bir şekilde söyleyebilirim ve tabi burada profesyonel makine kalitesini beklemek doğru değil. Çünkü günün sonunda bu telefona verdiğiniz para belli 2800 lira civarlarına zaten profesyonel bir makine almanız da mümkün değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar kameradan bahsettik, teknik özelliklerden bahsettik, telefonumuzun tasarımı ve ekranından bahsettik. Sıra batarya ve fiyata geldi. Bu telefonda Oppo 5000 mAh'lik bataryaya yer vermiş ki bu bataryanın gayet yeterli olduğunu söylemek mümkün. 18 watt'lık hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor. Bence 18 watt'ı biraz daha artırabilirlerdi. Çünkü artık günümüzde 120 watt'lardan bahsediyoruz ki 18 watt'ın 5000 mAh'lik bir bataryayı doldurması hali uzun sürebilir. O yüzden biraz daha böyle artık hızlı şarj taraflarında yüksek watt'lara, yüksek güçlere çıkmanın zamanının geldiğini düşünüyorum ben. Tamam, amiral gemisi modellerde ya da orta segmentin üst basamağına hitap eden modellerde e, güzel işler yapılıyor. 60 wattlık teknolojiler kullanılıyor. 100 wattlık teknolojiler kullanılıyor. Fakat böyle işte giriş seviyesindeki fiyatları böyle 3000 lira civarlarında olan modellerinde genel itibariyle baktığımız zaman 18, 20, 30 wattlık hızlı şarj teknolojileriyle karşılaşıyoruz. E, Tabi baktığımız zaman Apple'larla 20'lerde sürünüyor ama Android tarafında biz artık hızlı şarja alıştık diyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi... Telefonun fiyatı da şu anda, şu anda 2800 lira civarlarında. 2-3 gün sonra ne olur bilinmez malum ülkemizde telefonların fiyatları çok hızlı değişiyor. Baktığımız zaman biz bu telefonun kutusunu açtığımızda ki bir bir buçuk ay falan oldu herhalde. Telefonun fiyatı neredeyse 4000 lira yakında, 3750 liralar civarındaydı. Şimdi baktığımız zaman 1000 lira birden aşağıya inmiş durumda. O yüzden birkaç gün sonra ne olur, ne biter tam olarak bilemiyoruz arkadaşlar. Fakat şu oralar böyle 3000 liranın altına ne diye ne alsam diye düşünüyorsanız. Oppo A72 sizler için iyi bir alternatif olabilir. Tasarımı şık, gayet görünümü güzel. Özellikleri az önce de söylediğimiz gibi günü kurtaracak nitelikte. Kamera performansını zaten fotoğraflarda gördünüz, videoyu gördünüz kendiniz. Gayet güzel, performanslı bir cihaz. Açıkçası ben 3000 lirası altına alabileceğiniz cihazlar listesine eklemenizi tavsiye ederim. YouTube hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz. Ve başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.